Evet cümleten selamünaleyküm. intibaın ikinci bölümünün ikinci destek videosunu çekiyoruz Bu bölümün ana konusu ölmeden önce yapılacak 100 şey şimdi bu video izlemeden önce ikinci bölümün ilk destek videosunu yani 2.1 kimse beni hapsetemez konulu videomuzu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Onu izledikten sonra bu video daha anlamlı olacak. Çünkü burada biz bir önceki videoda bahsettiğimiz zihinsel hapsin artık şekillenmiş halini göreceğiz. Çünkü şu çok yaygın, 100 şey olmasa da hayatında mutlaka her insanın birkaç tane hedefi var. Ölmeden önce şunu yapmalıyım gibi bir hedef var. Evet çok lezzetli görünebilir. Güzel şeyler edebilir. Hatta bu hedefe koşan insanlar eğer YouTube'da videolar falan çekiyorsa onları takip etmek de zevk verebilir. Fakat işin bir arkasına şöyle girdiğimizde, e, detayına baktığımızda çok acınası bir durum bizi karşılıyor. Nasıl bir durum? Ölüm bizim için bir sondur. Bir çıkış yoktur. Bari o çıkış daha doğrusu o çıkmazı yaşamadan önce, o duvara toslamadan yapabildiğimiz her şey yapalım ve şöyle bir hedefimiz olsun. Ölmeden önce yapabileceğim yüz şey. Ama bunlar çok lezzetli ve adrenalin dolu olmalı. Çok keyifli şeyler olmalı. Çünkü ölüm gelecek ve her şey bitecek. Bu bir insanın fıtatına yapılmış bir zulümdür. İntibarın ikinci bölümünde yani Zinciri Kır bölümünde şöyle bir sahne geçiyor. Ne diyoruz? Ölüme çare araman engellenir ve bu çaresizlik içerisinde o vahşeti yaşamaman için de sana birkaç zev vaat edilirse bu adeta şuna benzer. Bir toplumu katletmek için soykırım yaparsın. Onları yok edersin. Onları öldürürsün. Bu toplumdan siler süpürürsün. Aynen onun gibi bir insanı zevkle çaresizliğe ölüme götürürsün ama acı çekmesini engellemek için de birazcık zevk katarsın. Yani bir toplumu zevkle katledersin. Bir toplumu zevkle uçurumdan aşağı atarsın. Bir toplumu zevkle verdiğin zehirleri, zehir Zehirli fikirleri ölüm bir çözüm değildir, ölüm bir çıkmazdır fikrin o zehri içine bir keyif konfor makam kadarak zevkle verirsin ve bu adamı oturur kenardan izlersin. Hadi bakalım çaresiz bir hayatı yaşa ama bu bana azap veriyor, e, lezzet kattık ya içine birazcık zevk kattık. Bunlarla tatmin ol işte bunlarla yetin, yapacak bir şey yok dersin ve bu adam çıkmaz zannettiği, çözümsüz zannettiği ölüme verdiğin oyalayıcı zevklerle, zehirli şekerlemelerle yürür. E ne oldu? Uçurumdan aşağı uyuştura uyuştura bu adamı attın. Çıkardın bir adamın sehpaya, idam sehpasına. Öyle gösterdin ölümü. E ne yapıyorsun? Taburesine de biraz bak ne güzel güller bıraktım diyorsun. İyi de idam sehpasındaki bir adamın taburesinin güllerle donatılması hiçbir anlam ifade etmez ki. Sobadan zehirlenenler bilir. Karbon monoksit gazı ortama yayılma başladığı zaman insan böyle bir mayışır, böyle bir hafif uyuşur. O halet ona lezzet vermeye başlar. O lezzet artar, artar, artar ve insan nihayetinde ölür. Şu an yaptığımız yaşam modelleriyle ölüm bir çıkmazdır. Ölmeden önce yapılacak yüz şey. Yani burası zaten çıkmaz, kapalı. Hadi bir şeyler yapalım. Çözümümüz ne? Daha fazla zevk alalım. Yani düşünmemeye çalışalım. Bir insana yapılmış bir zulümdür. Çünkü bir çözümü var. Bunu gelecek videolarda intibah zaten bunu hedefliyor. Bunu ispatlayacağız. Fakat şu an için bile yani bu çok mantıksız bir yaşam modeli. Niye böyle çaresizce koyun gibi gidiyoruz? Sorgulamadan, kendi bize yapılan hayat amaçlarımızı sorgulamadan niye peşinden takılabiliyoruz? Uyansana! burada sana tamamen uyuşturucu bir metot çiziyor. Bak bu makama gelirsen her şey güzel olacak. Bu lezzeti alsan her şey güzel olacak. Ölmeden önce köpek balıklarıyla yüzersen bu muazzam bir adrenalindir ve bak keyif alırsın. Tamam da bu yine çözümsüzlüğe gittiğim gerçeğini değiştirmiyorsun. Sen yine beni çözümsüze doğru yönlendiriyorsun. Bana bunları verme. Bana bir çözüm ver. Demek inanan inanmayan herkese fıtri bir ihtiyacıdır. Yani ben, benim çocuğumla ayrılığıma çare bul. Beni bunlarla oyalama. Benim bütün kazandığım saltanata bir çözüm bul. Bak bir gün hepsi elimden kayıp gidecek. Bu kadar uğraş boşa gidecek. Bir çözüm ver bana. Beni oyalama. Ben kabre doğru gidiyorum. Ölüme doğru gidiyorum. Bana bir çözüm ver. Senin bu şıkların bana bir çözüm olmuyor. Benim alınan cevap işte bu videonun konusu. Ölmeden önce yapılacak yüz şey hayır. Bizim buna bir çözümümüz yok. Sen sus ve sana verdiğimiz zevklerden tatmaya devam et. Bu ne peki şimdi? Oyalamak. Bir insanı zevkle çaresiz bırakmak. Bir insanı zevkle ölüme götürmek. Bir toplumu zevkle katletmek. Allah bize çözüm nasip etsin o çözümün peşindeyiz. İntibah video projeleriyle ki intibah uyanış demek. Bu çözümün peşindeyiz. Bu çözümü arıyoruz ve inşallah nasipse bulacağız. Bulunmasına da vesile olmaya çalışacağız diyelim inşallah. Soru ve yorumlarınızı alt tarafa yazarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. Selamun aleyküm.